Bu videoda oldukça zor üstel bir ifadeyi sadeleştirmeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Sadeleştirmemiz gereken ifade 10 çarpı 9 üzeri t bölü 2 artı 2 çarpı 5 üzeri 3'te. Evet, bunu sadeleştirip mümkünse a çarpı b üzeri t formuna getirmek istiyorum. Evet, her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurun ve üstel özellikleri kullanarak soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Evet, eminim denediniz ve sonucu buldunuz, şimdi beraber. Evet, bu tür soruları çözmek için size verilen ifadeyi parçalara bölebilirsiniz. Mesela 10. 10 olduğu gibi bırakıyorum, şu an yapabileceğim çok da bir şey yok. 9 üzeri t bölü 2 artı 2'yi 2 iki parçaya ayırabilirim. Nasıl mı? Hemen hatırlayalım. Elimizde 9 üzeri a artı b varsa, bu 9 üzeri a çarpı 9 üzeri b ile aynı şeydir. O halde 9 üzeri t bölü 2 artı 2, 9 üzeri t bölü 2 çarpı 9 üzeri 2 olarak yazabilirim. Sırada 5 üzeri 3t var. Bakın eğer elimizde a üzeri bc olsaydı ki bu 5 üzeri 3t ile aynı şey, bunu a üzeri b üzeri c olarak yazabilirdik. O zaman bunun yerine de 5 üzeri 3 üzeri t yazabiliriz. Ve böylece burada bir sayı elde edeceğim ve sayının kuvveti de t olacak. Sadeleştireceğim için elimdeki ifadedeki t'leri mümkün olduğunca yalnız bırakmaya çalışıyorum. Bu 81 olacak. 9'un karesi 81. 5 üzeri 3, 25 çarpı 5'ten 125 eder. 9 üzeri t bölü 2 iyi görünmüyor. Bunu da şöyle yapalım. 9 üzeri t bölü 2, 9 üzeri 1 bölü 2 çarpı t ile aynı şey. Değil mi? E biraz önce kullandığımız özelliği kullanarak, bunu 9 üzeri 1 bölü 2 üzeri t şeklinde yazabiliriz. Peki, 9 üzeri 1 bölü 2 ne eder? 3. Yani bu, 3 üzeri t'ye eşit olacak. Şimdi hepsini baştan yazalım. 10 çarpı 3 üzeri t çarpı, bir saniye 81'i 3 üzeri t'den önce yazalım. Evet, 10 çarpı 81, çarpı 3 üzeri t, çarpı 125 üzeri t. Nefis. 10 kere 81, 810 eder. Peki, 3 üzeri t çarpı 125 üzeri t için ne yapabiliriz? Hemen başka bir özellik olan a, b üzeri t'yi hatırlayalım. a, b üzeri t, a üzeri t çarpı b üzeri t'ye eşittir. Burada bunu tersinden uygulayacağız. Yani a üzeri t çarpı b üzeri t yerine ab üzeri t kullanacağız. Kısacası 3 üzeri t çarpı 125 üzeri t yerine 3 çarpı 125 üzeri t yazacağız. Evet bu 3 çarpı 125 üzeri t'ye eşit. Evet devam edelim. 810 çarpı 3 çarpı 125 de 375 eder. 375 üzeri t. Evet sadeleştirme bitti. Peki burada ne görüyorsunuz? Sadeleştirdikten sonra istediğimiz formda yani a çarpı b üzeri t'ye benzeyen bir ifade elde ettik. Bakın 810 a oldu, 375 üzeri t de b. Demek ki istediğimiz sonuca ulaştık. Bu kadar.